Çok önceden okuduğumuz ve unuttuğumuz kitapların bize bir faydası var mıdır? Her şeyimize bir faydası vardır. Teşekkürler. İyi günler. <gülüyor> Cemil Merit'in çok alıntıladığım bir sözünü burada alıntılamam lazım. Birçok insan sadece hafızası kuvvetli olduğu için orijinal düşünür olamaz diyor. Ne demek evet. istiyor? Bazı kişi fihrist gibidir. Okuduğu her şey sayfa sayfa, başlık başlık, nerede okuduğu, işte hangi sayfada gitmiş, aklında kalır. Metni de tam olarak hatırladığı için falanca şöyle demiştir, filanca şöyle demiştirden öteye düşünce öğretmekte zorlanır. Halbuki çoğumuz günlük yaşamda, eyle ki bugün artık ona kitapta demeyelim de sosyal medyada okuduklarımız da dahil edin. Tonla informasyon geçiyor içimizden. Bunun hiçbirinin literaral olarak, kelimesi kelimesine zaten hatırlamıyoruz. Fakat her türlü deneyimde bizi esas etkileyen şey, işin semantik anlamından ziyade duygusal içeriğidir. Ve biz mesela bir kitabı okuduğumuzda o kitap bizde bir hal bırakır. O hale bağlı olarak bazı fikirler bırakır. O fikirler duygulara bağlı olduğu için. Ve onlar bizim artık bir parçamız haline gelir. Çok sevdiğim romanlar var. Mesela bunların en başında gelen yani bir bir roman söyledesine hemen puslu kıtalar hatlası otomatikman aklıma geliyor. Burada sevgili İsa Oktay onlara kocaman sevgilerimizi gönderiyoruz. O romanı birebir hatırlamıyorum. Yani böyle bir tamam Osmanlı döneminde geçiyor. Eyvallah. Böyle bir işte rüya arasında Rüya gerçek arasında Matrix var. Bir senaryosu var. Okey eyvallah ama kitap sizde öyle bir hal bırakıyor ki o sizin artık bir parçanız haline geliyor. Şimdi okuduğumuz çoğu şeyde aynı durum var. Özellikle erken yaşlarda. Ben maalesef bu konuda biraz fakirim. Sonradan bunu fark ettim. Klasiklerle meşgul olmak. Klasikleri zamanında okumak. Erken onlu yaşlarda. O klasiklerde çoğunu anlamasanız bile oradaki karakterler, oradaki karakter tahlilleri, olay analizleri. Diyelim Dostoyevski'nin bütün kitaplarını ya da birçok kitabını okumuş genç bir arkadaşım ileride psikoloji teorilerini anlamakta, insan ilişkilerini yorumlamakta hiç zorluk çekmeyecek. Kitapları birebir hatırlamasa bile o Dostoyevski'nin düşünme biçimi, kalıbı ve duygusal örgüsü o arkadaşımızın malı olacak artık. Onun benliğinin bir parçası olacak. Dolayısıyla okuduğumuz her şeyi hatırlamak için okumuyoruz. Çünkü biz tablet ya da hard disk değiliz. Biz böyle bir şekilde tüketmiyoruz bilgiyi. Hı hı. Biz bilgiyi Akıl dediğimiz bir bütünlük içerisine almak için okuyoruz. Bunun için de özünü bilirim. Yani hep derler ya kıssanın hissesi önemli. Yani bu kıssadan ne hisse alıyoruz? Biz bize ne kalıyor? Bu kısım önemli. Kimi pasajları hatırlar ama çoğumuz onun halini duygusal çıktısını hatırlarız. Bu da bence çoğu zaman yeterli. Hocam o kadar böyle yaramızın olduğu bir yere parmak bastınız ki ben de devreye girmek istiyorum bu noktada. Bizim öğrencilerimiz, ben bu arada psikoloji bölümündeyim hani biliyorlardır zaten, klinik psikoloji aynı zamanda. Bazen bizim öğrencilerimiz çok okuduklarını söylüyorlar. Konuşuyoruz gerçekten çok güzel sohbetler ediliyor ve evet Psikoloji teori kitapları çok okuyorlar. Yazılmış kitapların neredeyse işte kimin neden bahsettiğini, ne olduğunu o kadar güzel anlatıyorlar ki. Bir gün yine böyle bir durumda bir öğrencim şöyle bir şey dedi. Hocam ben işte bunların hepsini okuyorum böyle oluyor ama romanlarla zaman kaybetmiyorum böyle kalbimden vurulmuşa döndüm. İstediğimiz kadar psikoloji kitabı okuyalım, teorilerin hepsini öğrenelim. Ama onların hepsi aslında edebiyatta vardı. Biz o kuramları kurmadan, kuramları bahsetmeden önce bütün bu kuramların gerçek hayattaki yansıması edebiyatta karşımızdaydı. Siz bir hikayeyi tam olarak öğrenemezsiniz, hikayenin içine giremezseniz, o hikayenin karakteriyle empati kuramazsanız karşınıza gelecek olanın, bu bir sadece danışan alıyor olmanız gerekmiyor. Karşınıza gelecek her insanın hikayesine dahil olma becerinizden de almış oluyorsunuz. Bu şeye benzettim ben bunu ya. Kola içiyorum, ayçiçeği içiyorum, kefir içiyorum, suya ihtiyaç duymuyorum ondan kaybedemem. O, o kadar. kadar güzel yani dediniz ki hocam o bir su bizim için. O romanlara dahil olmamız lazım. Ya bu benim de bugün hani sizin de arada kamu spotunuz giriyor ya hocam. Bu da benim kamu spotum gibi olsun. Çünkü Roman okumanın zaman kaybı olduğuna dair böyle ince bir algı yakalamaya başladım insanlarda ve çevremde. Hani oysa bütün bu kitaplardan daha çok şey öğretiyor. Sadece biz ne öğrettiğini henüz hızlıca idrak edemiyoruz. Bu konudaki en büyük örnekte Proust. Hani Proust aslında sinir bilimci olarak da konuşuyoruz ya. Yazdığı romanlar aslında sinir bilim teorilerini edebiyatta hepsinden önce açıklamıştır. Ve o zaman daha biz birçok beyine dair bilgiyi bilmiyoruz. Bak ben bugün bir yürüyüş yaptım ofisten eve doğru bir eğitim vardı ona giderken. Storytel'de o ilk onun katılımcılarından yakından tanıyorsunuz sevgili Ebru Cündübeyoğlu'nun. Perda diye bir romanı var. Açtım onu. Yolda dinledim. Yani iki bölüm dinledim. Yarım saatlik bir yürüyüşte. Bu arada çok iyi. Ebru muhteşem bir şey yapmışın. Yani heyecanla gerisini bitireceğim. Ben onu bu gece yerim diye tahmin ediyorum. Bildiğimi zannettiğim iki üç konuda öyle güzel birleştirmeler yapmış ki yolda yürürken o duyduklarımla bin bir tane hayalden getirip buna hiçbir tıp, hiçbir psikoloji, hiçbir növ bilim kitabında bulamazsınız. Ebru başarılı bir oyuncu, aynı zamanda da içinden geçenleri bir roman çerçevesi içinde işte derlik toplamayı tercih etmiş bir yazar. Onun penceresinden görünen bir şeyi hiçbir ders kitabında bulamazsınız. Bütün romancılar, bütün edebiyatçılar aslında bize böyle bir kıyak yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Kendi bağlamlarında bir birleştirme yapıp önümüze hazır, Yaşanmış, düşünülmüş, zihinde prova edilmiş bir şey koyuyorlar. O yüzden Hazal'cığım kamu spotun çok doğru. Ben de altını çiziyorum, <gülüyor> okuyun. Bu arada Ebru'ya da tekrar selamlar, ellerine sağlık. Devamını bekliyoruz. Ekran karşısında hareketsiz kalmış, eğitimden uzak düşmüş çocuklar için harika bir haberimiz var. YDS Kids İngilizce Yaz Okulu başlıyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için park, trekking, okçuluk,